Hadi arkadaşlar, sancıyı keşfedelim. Teos Antik Kenti'ne belki vakit varsa ve girebiliyorsak girelim. Malum pandemi, belki şartları farklılaşmıştır. Ve ilk yaz bilir oku başlasın. Alaçatı'sa merak edenler videonun başına. Şey, da şarjı yaz daha yeni başladığı için yazın ortasını izleyeceğiniz için ah burada da pot kırdım. Yavaş yavaş açılıyor mağazalar ve kafe şoplar vesaireler. Arkada güzel bir deniz restoran var. Eğer Stavcı Koyun'a geliyorsanız muhakkak, muhakkak marineye bu muhakkak marina'ya gelip bu restoranla bana yiyin arkadaşlar. Biraz size eminleri tekneleri de göstereceğim. Ufak bir yalı havak tadı alabilirsiniz. Fondrumu. Ama ilk başta dediğim gibi dedin mi bilmiyorum. Deneceğin alıcısındayız şu an. Hadi. Satış mağazalar var ama daha çok fazla açılmamış. En çok bu mağazayı sevdim arkadaşlar. Çantalar, ayakkabılar var. merkezini buldum. Tabii ki bu mevsimde biraz zor. Çünkü Ege'nin biliyorsunuz denizi öyle hemen hemen ısınmıyor. Ama dalış kursları veriliyor burada. Tekneyle açılıyorsunuz. Hocalar eşliğinde. Bu benim bilgimi çekti mi? Hayır çekmedi. Malum çok sigara içiyorum. Halinde de dalamam. Tüple vesaire bana gelirler. Ama sevenler için böyle bir bilgi de vermek istedim dedim ya geleceğin alıçatısı her şey var. Yeme, içme, marina, alışveriş, dalış vesaire vesaire. Bu arada niye hala daha plaja gitmedim İyi gün diyorsanız. Aslında gitmiştim ama halk plaja gibi bir yermiş. Ben restoran önü vesaire bir yer arıyorum. Çünkü ekonominin gerçekten dibe vurduğu bu bölgede. Bu vlog çekerken burada kaç para harcayacağım bugün. Sizinle de onu paylaşmak istiyorum. Hadi gelin keşfedelim. illaki bulacağım bir yer. <gülüyor> Merhaba nasılsınız? Merhabalar iyiyim siz nasılsınız? İyi valla anlılsın. Dalış hocasıyla da sohbet etmek isterdim. Çok güzel burada sanırım dalış kursları vesaireler de var güzel koylarda ama SPA'yı görünce şaşırdım. Evet. Ee, yani ne diye geçiyor? Marina SPA diye mi geçiyor? Teos Marina SPA. Teos Marina SPA. Evet, Nasıl? Serena Dalış Okulu Hı -hı. diye geçiyor. Ayrıca evet. Ayrıca SSI'nin ödüllü. Şu an sessiz, sakin etraf. Sezon evet, ne zaman açılır sizce? Sezon bizde başladı. Başladı. Evet, bir ay önce başladı. O zaman sahacı çok fazla keşfetmedi mi İstanbul'lular? <gülüyor> Benim için, ben görsellerini gördüğümde küçük bir alaçatı gördüm ve bence bir iki seneye kadar burası da bayağı yoğun olacak. ya evet. şu an öyle saati geziyorum buraları ama Spada bütün masaj türleri var mı? Evet, dünya masaj çeşitlerinin hepsi mevcut. Yani Gezdirebilirim. Olur. Gezdirin valla. Ne güzelmiş. Ve sıcak. Evet. <gülüyor> hmm. İşte burası harika. Dışarıdan buraya geliyor insanlar. Yoksa üyelerimiz var mı? Üyelik de vallahi. gerekiyor. Yani günü geldiklere... Arkadaşlar ben şok oldum, size de muhakkak duyurmak istiyorum, efendim e, dışarıdan iki sevgili, iki eş, iki çift geldi e, ve full paket her şey yaptırmak istiyor. Masaj, jacuzzi, sauna, buhar, hamam, kişi başına kadar. 600 TL ama bunun içinde mesela 2,5-3 saat bir süre veriyoruz. Teste evet. sadece siz oluyorsunuz, dışarıdan başka müşteri almıyoruz. Peki bu pandemiden dolayı mı böyle? Normalde mi böyleydi? Normalde de böyleydi ama pandeminin tabii etkisi var. Her müşteri öncesi ve sonrası dezenfekte ve temizlik işlemi olduğu için hı hı. süreleri bu yüzden veriyoruz. Peki masözlerimiz, masörlerimiz nereli? Ee, şu anda tek terapistten varım. Öyle mi? Evet. Tamam yeni başlıyor tabii bir şeyler. Evet, evet. Sezon hı hı. yeni açılacağı için hı hı. yani ortalama 15-20 gün sonra da bayağı terapistler gelecektir. Süper. Arkadaşlar zaten siz bu videoyu izleyene kadar onlar gelmiş olur. Bekleriz. Evet. <gülüyor> Teşekkürler. Görüşmek Hoş üzere. Arkadaşlar Marina'da halen daha kaldım. Çünkü gerçekten çok hoşuma gitti. Ee, şu an e, Manchis Coffee Beer açık. Ee, yavaş yavaş yerler açılıyor. Tadilat var. Arkada ufak bir shops bölümü var. İşte, e, telefonla ilgili dijital bir şeye ihtiyacınız varsa. Ya da kılık kıyafet, ayakkabı vesaire. İçeri ilgili fiyatlarını sormadım. Çünkü bütün mağazaların içerisinde sesler var. Hatta herkes çalışıyor. Ben de sizinle konuşurken bağırmak zorunda kalıyorum. Burada bir kahve içeceğiz. Sonra dediğim gibi plaja bir gideceğiz. Ama plaj da açık değilmiş. Sadece size bir gösteririm. Ay yüksek konuşuyorlar ama yapacak bir şey yok. Sonrasında da kale çok güzelmiş ve tabii ki Teos antik kenti muhakkak göstermek istiyorum size. Fakat biraz önce eğer SPA'daki röportajı dinlediyseniz şaşırtıcı. Tek kişi 600 ne demek? İstanbul'da bir masaj zaten bir saatliğine 600 burada full paket giriyorsun ve alan sana ait oluyor bu işe bayıldım Bu da demek oluyor ki geleceğin alaçatısı şimdilik ucuz yani tam da öyle İstanbullular keşfetmemişler Ay İnşallah keşfetmezler diyeceğim ama ben bile geldiysem yavaş yavaş burası da artık geçiyor demektir Neyse kahve içeyim sonra görüşürüz nereye giderim bilmiyorum ama plaja gideceğim Deniz'e giremeyeceğim galiba ama olsun çekerim sizi oraları. Belki ayaklarımı şıkıdık şıkıdık suya sokarım falan. Hadi Bismillah. Yaz sezonunu açıyoruz deriz. <gülüyor> Arkadaşlar sağlıcaktaki plaj modumuzu artık bitiriyoruz fakat şu bilgiyi vermek istiyorum size gezeceğim buraları böyle bir hızlıdan biraz önceki montajda ama hattı için 150 lira, hattı sonu 200 lira içinde meşrubat, kahve, çay ya da istiyorsanız bira bedava ve sezon boyunca ayrı gayet tatlış bir yer keşfedilmemiş bir yer eğer ekonominize uygunsa gelip burada tatil yapabilirsiniz ya da İzmir'de kalırsınız bir saatlik bir arayla buraya gelirsiniz biz öyle yaptık çünkü bir saat on dakika falan sürdü şimdi antik kente gidiyoruz bence acele verip çünkü ben burayı çok sevdim yayıldım yayıldım durdum yani saat dört buçuk falan kapanabilir yani sezondaysa 7 e, antikent ama sezonda değilse 5'te falan kapanıyor olması lazım telefonla aradım sizin için ama ulaşamadım. ne yapayım e hadi gidelim buraya görüşürüz <gülüyor> 15 lira giriş ama müze kartınız olursa daha iyi çünkü bu bölgede gezilecek başka yerler de var birçok yer olduğu için müze kartınızı genilemenizde fayda var bu arada bilgi olsun müze kartlar zaten bir yıl geçerli bir yıl boyunca istediğiniz bütün yazlık yerlerdeki öğren yerlerindeki antik kentler olsun ya da müzeler olsun bedava girebiliyorsunuz buraya şimdi benim müze kartım olmadığı için 15 lira veriyorum ve giriyorum hadi birlikte gezelim 난 이게 날 Arkadaşlar iki kilometrelik bir alanmış ben içeriden giriliyor sandım ama görevli beni uyardı Teos Antik kenti kızı ve restorasyon çalışmalarına devam ediyormuş burada bayağı bir hazine var ama iki kilometrelik bir alanda görebileceğimiz şeyler var şu an yürüyorum açık alanda burada bir açıklama panosu vermişler ama keşke bir rehber olsaydı Sol tarafta Akrapol denilen yer varmış bölge olarak, sağ tarafta Kent Suru. Ee, Dionysos Tapınağı, Neclis Binası ve Antik Liman hepsi sağ tarafta. Sence buldu. o zaman Akrapol varsa bence sağ tarafa yürüyelim. Ama iki kilometrelik alan o kadar da zor bir alan değil. Bence hepsini görebiliriz diye düşünüyorum. MÜZİK <gülüyor> yi feel so right i'll be bir kilometrelik alan bu şekilde başladı şimdi ben anlamadım açıkçası hani tamam tarihi yerleri gezmeyi seviyorum öğren yerlerini ya da antik kentleri ama benim alıştığım Efes ya da vesaire bir, gibi bir yer değil burası böyle yürüyorsunuz işte gördüğünüz üzere ve bu yol böyle iki kilometre devam ediyor İnşallah size anlatabileceğim tarihine bir şeyler görürüm Yoksa güzel bir yürüyüş parkuruyum ne diyeyim <gülüyor> Gördüğümüz taşlar arkadaşlar şehirde ya da tiyatro önlerindeki o büyük sütunlara ait bir şekilde çıkarılmışlar ve burada bu şekilde toplu olarak sergileniyorlar. Koskoca bir mağaza yatıyor çıkan taşların hikayelerini bilmek isterdim doğrusu ama inan hiç bir bilgim yok. Fakat ne çıkarıldıysa ne bulunduysa ki halen daha restore ve çıkarma olayları devam ediyor. Burada bayağı bir hikaye var geçmişe dair bölge bölge adlandırılmış vaziyette sergilenmekte. Buradaki ağaçların gövde kısımları çok ilginç arkadaşlar delik deşik ee, ama böyle sanki iyice baktığında bir yüz var bir el var ne bileyim bir kadın sureti var ee, görebiliyor musunuz videodan bilmiyorum ama gerçekten mesela şurada bir kadın var hamile ve hani e, çocuğunu da başka bir çocuğunu da eliyle tutmuş Arkadan grup geliyor bu arada. Hiç onların sesini almak istemiyorum. Devam edelim çünkü bütün ağaçlar aynı. Bizi şurada ileride gördüm. Onu da size hemen çekmek istiyorum. Evet mesela bu ağaç da aynı şekilde. Çok eski bir ağaç ve yine gövde kısmı gördüğünüz üzere oyuk oyuk. İyice incelerseniz muhakkak bir şekil çıkıyor. Aa, çok iyi ya ileride koyunlar var. Köpek olmasaydı işlerine geri koşturmayı tercih ederdim ama maalesef köpek var. Ben onları kovalarken köpek de beni kovalar onun için gözüm yemez. Ama çok tatlılar yemliyorlar. Teos yaşayan park ilkbahar çiçeklerini burada sergilemiştir. Hepsinin değişik değişik adı var. Böcek orkidesi, perçam, mor yıldız, sarı yıldız, adaçayı yapraklı Laden. Değişik. Burası teos, antik kenti dedik. Buranın şöyle bir özelliği var. Burada dünyanın eee ilk sanat birliği kuruldu. Yani şöyle e, sağdaki soldaki civardaki antik kentlerde bazı sanatçılar vardı fakat bu antik kentler bu sanatçıları kabul etmediler daha sonrasında işte antik kentlerinden kovuldular fakat Teos antik kentinde bu insanları kabul ettiler ve bu insanlar buraya geldikten sonra sanat birliği kurdular. İlk sanat birliği burada kurulmuş olduğu yani dağlarda şu anda gördüğümüz o gördüğümüz taş ocakları var ya denkler için. İşte o taş ocakları eee o zamanlar da antik çağlarda kullanılıyordu. O zamanlar taş kesme ocakları vardı ve ee, o zaman tabi teknoloji yoktu ama kendilerine göre alet edevatları vardı. Hani demiri şekillendirildikten sonra özellikle e, kendilerine göre alet edevat yaptılar. Böyle gösterip şey. şekil vermeye çalıştılar derken bakın mesela bazıları oval şekilde bazıları şu şekilde geliyor bakın şöyle hani içten ne diyorlar bombeli kavisli. mi diyorlar kavisli şekilde geliyor ee, bu da Orada aslında meclis binasında gördüğümüz olaydı. Akustiği daha fazla baştırmak. Normalde yani bir insan e, buranın orkestranın tam ortasında durduğu zaman Mesela dönüyorum. E, şey yaparsa e, ne diyorlar? Şarkı söylerse akustikle çok güzel çıkıyor. Hatta şu an bile belki ben kendi sesimi duyabiliyorum ama siz duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ses çarpıyor, akustik çok güzel hale getiriyor. Yankı yapıyor yani. Bu şekilde. Diyelim ki bu komple bir bütün bunda bir çizgi yok işte kesilmemiş bunu bu şekilde kesmeye çalışacağız az önce dediğim piramit şeklindeki çivilerle şöyle yapıyoruz buradan bir çizgi çektik mi o piramit şeklindeki çivileri sırayla buradan çarpmaya başladığımız zaman belli bir müddet sonra belli bir limite ulaştığı zaman, taş otomatik kendi simetrik olarak ayrılıyor. Aslında çok da bir güç gerektiren bir şey değil. Yani e, fiziken o hat üzerinde piramit şeklindeki tüylere çarptığımız zaman aslında taş simetrik bir şekilde kesilmiş oluyor. Anlıyor musunuz? yakaladığım iyi oldu arkadaşlar. Hani Çığdığım şeyleri de ayrıntılı bir şekilde anlattı. Ee, bazı yapıtların, e, dik bazılarının e, yatay olmasının sebebinin akustik olduğunu ben de düşünmüştüm. Ama bilmediğim başka şeyler de anlatmış oldu. Ama şimdi biraz böyle ufak da olsa onu anlattıklarını koymak istedim. Artık ayrılıyorum buradan. Ee, kale içini görmek istiyorum sanacak da. Çünkü oraya da çok meteltiler. Bir balıkçısı varmış, bir etçisi varmış. Ama ben niyeyse et ya da balık yemek istemiyorum. Böyle çiğ börek, işte gözleme bu tarz bir şey canımı çekiyor. Fakat bakacağım yani biliyorsunuz denge sistemdir ve yemeğe düşkünümdür belki balık yerim belki et yerim belki gözleme çiğ börek hem de biraz gezeriz çarşıyı kale içine hadi gelin <gülüyor> Başar Kaleiçi'nden yere geldim. Şimdi burada sokaklar çok kalta. Alaçatı'nın sokaklarına benziyor. Çok tatlı. bir hoş böyle konak tarzı evler var ve oteller var bile. Ve altlarında da hoş restoranlar var. Aslında iki tane restoranda aldım. Biri balık, biri et. İyi Başka yerde yemeyin dediler. Şimdi gidelim karnımızı doyuralım. Hem de etrafı çekelim. gelsin. Ne kadar bunlar? Boy boy değişiyor galiba şu şey 250. Aynen. Kadar, şu siyah çanta mesela şu şu mu Evet 220 onların fiyatları 220 Aynen. dokusu ne bez mi yoksa Vallahi ha, bez, evet. bez çanta burada <gülüyor> raciverti de var <gülüyor> Aa, de kolay gelsin Sağ olun teşekkür ederiz sezon açıldı galiba eh, biraz kal. biraz <gülüyor> tam değil Haziran'da şu tahtalar ne için sonun için ha, normal masanın üzerine koyuyorsunuz dekor amaçlı ne kadar peki o değişiyor 350'den başlıyor 600 liraya kadar şu yok. an gösterdiğim o, hemen Evet Evet bu 430 lira. Bir elleyebilir miyim kalınlığına bakabilir miyim? Evet bayağı ağır da. Ağırdır. Zeytin ağacı zaten kendi Zeytin yapısından ağacı. Ağız. evet. ağız. Serttir. Evet. Birleşik galiba burası. Evet. Hayırlı olsun. Fiyatı 550 mi bir koltuğa doğru değil mi? Haha. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şirinler. <gülüyor> <gülüyor> Antika style. Evet. Alanya'da da satıyorlar. Doğru. <Sessizlik> Nasıl you arkadaşlar şimdi yakışır mı bana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani ben biraz böyle motifli seviyorum arkadaşlar ama tabi biraz daha hani belki gömlek tarzı bir şeyler de hoş olabilir çünkü şunlar moda biliyorsunuz bu sene bakın buraya da gelmiş bu moda gömlek elbiseler ve uzun boy bayanlara gerçekten güzel gidiyor. Ama tabi bunu ben her yerden edinebildiğim için, şimdi sağacağı gelmişken de motifli bir şey istiyorum. Bu da güzelmiş mesela. Ama şu tam bence yöresel, bence o olmalı. Bakalım, bakalım tabi ki de alternatif ne olabilir? Ha, bakın, deniz kabuklarından eğer seviyorsanız. Bu arada fiyatlar çok uygun arkadaşlar, İstanbul fiyatı gibi değil. Markayı tekrar söyleyeceğim, biraz önce gelip geçmiştim, Antikasitay, bilinen bir marka. Bu mağaza yeni açılmış, bu Kanada yeni açılmış. Yan tarafta da zeytin ağacından tahtalar vesaireler yapıyorlar. Fakat bu yeni açılan kısımda fiyatlar hani normal işte burada olduğu için ve merkez İstanbul'dan geldiği için kargo parası vesaire eklenip çok fazla kar maaşı konmadan ürünleri eklenmiş. Çünkü normal şartlarda 550 değil. Şu tarz bir şey alacak olursanız İstanbul'da satılıyorsa 800-900 bin lira eder. Ben sanırım ya yoğunu olacağım alacağım. Umarım üstümde de beğeniriz. Bir deneyelim. Arkadaşlar bu kıyafet aslında çok tatlı ama benim yaşımda yani 42 yaşındaki bir boyuna göre değil. Asla da, da göstermiyorsun. Teşekkür ederim. Göz kısmını beğendim. Ama... Ee, biraz daha kapalı olmasını tercih ederim ama tabi sizin yaşınız 30'lu civarlarındaysa neden olmasın bu pitaj üstüne de giyilir bikinin üstüne ya da bu kıyafeti gün boyu giyer tatilde alışveriş yapar akşam yemeği yer oradan da kulübünüze gidersiniz fakat ben dediğim gibi sevmedim bana olmadı Şekil ağdaki gibi bunu tercih edeceğim sanırım ama denemem lazım bakın nasıl olacak beğenecek misiniz? Bence bu bana çok güzel oldu. İstediğim çıtırlığı hem de dekolite vermeden yakaladığımı düşünüyorum arkadaşlar. Siz ne yeniyorsunuz. Ben bununla sabahtan çıkar tatil günü gece 2-3'e kadar buluşurum şahsen. Ne kadar bu fiyatı? Bakalım efendim mangara. 575 500 olur size. Seçtik. Efendim indirim de yapıyor gördük size. 500 lira Biz onu alıyoruz o zaman. Evet arkadaşlar balıkta en leziz ve en çok önerilen restoran Nena Balıktı. Ama orayı çekmek istedim fakat balık yemek istemiyorum şu an. Aslına bakarsanız et de yemek istemiyorum. Ama e, ocak başında göstereceğim size. Çıcak da burası arkadaşlar çok tatlış yapmışlar dış tarafını evet, burası da gerçekten çok önerildi eğer yolunuz düşecek olursa ve canınız et istiyorsa muhakkak sizde uğrayın yani ikisini de test etmedim ama çok sağlam bilgi aldım onun için ikisini de öneriyorum size e ben ne yapacağım peki ben arkadaşlar sanırım gözleme yiyeceğim Aman dikkat düşürüyordu bakalım. Bak şimdi ya bir dakika gelme. Afiyet olsun. Yetenli mısınız? Eminim buraya kalın. Oraya siz mi düşürdünüz onu? Aman aman sıkı tutalım Çok ya çok üzülsün ama sen. Sen çok üzülsün. Alamıyorum. Bak ya. Tamam, sen tamam mi? sen buraya geç bakma da aynı tamam, tamam. Sağ ol ya. Afiyet olsun dedi ve bana evet. kulağı verdi arkadaşlar. Neyse ben gözleme yiyeceğim zaten. Gözleme <gülüyor> mi? Zaten. Sen tamam <gülüyor> öncesine dondurmanızı vereyim de gözleme yiyeyim. <gülüyor> Maşallah maşallah. Evet arkadaşlar, hamam kasiei geldik. Direkt burası benim yum yumum çünkü en sevdiğim şeyler burada Size et ve balık restoranları önerdikten sonra buraya gelmiş olmam da ilginç oldu biliyorum ama sanırım gözleme yiyeceğim. Deniz ben acıktırdı. evlerine sağlık gel. Çok güzel yapmışsın. <gülüyor> Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Hamam kafe. Buralar böyle numaralandırılmış durumda ama hani isim olarak aklınızı tutacak olursanız ve bu ablayı bulacak olursanız size muhteşem bir gözleme yapar. Şöyle göstereyim. İncecik kağıt gibi. Ve tadı şahane. Tabii ki her zamanki gözleme çeşidim. Patatesli kaşarlı. güzel dejam Hasan abla Arkadaşlar burada her şeyi sildim, süpürdüm. Fakat bu arada hesabı istedim ama bir bilgi geçeyim. Çok güzel ev baklavası var. Kendileri yapıyorlarmış ve tepsi 100 lira. İstanbul'da 200 lira olan şey burada sadece 100 lirayı gibi. <gülüyor> bu arada hesap geldi. 130 lira. Yani aklınızda bulunsun eğer et yemeyeceğim, balık yemeyeceğim, geleceğim, mam kafede gözlerini yiyeceğim diyorsanız 130 lira ödüyorsunuz. Biz iki kişiyiz arkadaşımla birlikte ve deli gibi yedik yani bir dolu şey yedik harici başka şeyler de eklettik. Söyle şu, şu bu, ekstra meze şeklinde şeyler. Burayı ben çok sevdim ee, ve burası artık son mı oldu artık gidiyorum. Ee, sanırım yeni bir vlog e, Muğla tarafında olacak ama e, Bence kesinlikle ve kesinlikle 2 gece 3 gündüz olacak şekilde burada kalmalısınız arkadaşlar. Sizi seviyorum. Bir başka videoda görüşürüz inşallah. Kendinize çok iyi bakın.